Merhabalar herkese 4-10 Kasım haftası astrolojik olarak ne gibi etkiler getiriyor, burçlara etkileri neler olacak, bizleri bu hafta neler bekliyor bunlardan bahsediyor olacağım sizlere. Öncelikle videoya geçmeden önce desteklerinizi göstermek ve paylaşmış olduğum içerikleri takip edebilmek adına ki bir çoğu güncel oluyor. Kanalıma abone olup zil tuşuna basarak bildirimlerinizi açarsanız çok sevinirim. Bu arada astrolojik danışmanlık, bireysel danışmanlık almak isteyenler Instagram'dan Opikus Astroloji hesabımı takip edip DM yoluyla bana ulaşabilirler veya evrenselkadimbilge@gmail.com adresine e-posta gönderebilirler. Bu küçük hatırlatmalardan sonra bakalım bu hafta ne gibi etkiler var, bizlere neler bekliyor ve burçlara ilişkin yorumlarım neler olacak. Öncelikle haftaya Ay Kova burcunda başlıyoruz. Ay kova burcundayken özellikle 3 Kasım'da ayın kova burcuna geçişiyle beraber daha özgürlükçü, daha bütünsel baktığımız, daha çok toplumsal sorunları irdelediğimiz, büyük resmi görmeye çalıştığımız bir hafta başlangıcı gerçekleştireceğiz. Ve ayın kova burcunda olduğu günler özellikle gelecekle ilgili hayaller kurmak, karşılıksız bir takım farkındalıklar yaratmak ve fedakarlıklar yapmak noktasında bilincimizin yüksek olduğu zamanları deneyimleyebiliriz. 5 Kasım tarihi bu haftanın aslında e, önemli, en önemli günlerinden birisi diyebilirim. Çünkü Mars ile arasında sert bir açı meydana geliyor olacak. Özellikle Kasım ayı burç yorumlarında da e, bu kısma fazlasıyla değindiğimi hatırlıyorum. Eğer dinlemediyseniz Kasım ayı burç yorumlarını dinleyebilirsiniz. Mars ile arasındaki bu kare açı aslında haftanın e, en yıkıcı açılarından birisi desem herhalde çok da yanlış söylemiş olmam. Mars e, bir süredir zaten Terazi burcunda ve Plüte oğlak burcunda konumlanmıştır durumda. Mars terazi burcunda düşük durumdadır arkadaşlar. Plüto zaten uzun süredir oğlak burcunda ve e, ay düğümleri döngüsünü e, önce burçlar bu sene sırtlandılar ve e, bu hususta e, birçok defa sınanıp yoruldular diyebilirim. Mars Plüto arasındaki bu gerilimden açı genel itibariyle ateşli hastalıklara e, trafik kazalarına, kavgalara, tartışmalara hatta e, tehlike arz edecek e, durumlara yol açabileceği gibi e, patlamalar dediğim gibi ateşle ilgili konular kavga savaşla ilgili konular resleşmeler e, ego mücadeleleri ve savaşları fiziksel şiddete dayanabilecek konuları ne yazık ki gündeme getirebilecek durumlardır. Ancak Mars terazi burcunda e, çok da fiziksel olarak kendini ifade etmeyecektir. Pasif agresyon şeklinde kendini ifade edecektir. Bu da özellikle e, önce burçlarda gerçekleştiği için hayatımızda kırılma noktaları, hayatımızda keskin başlangıçlar yaratabilecek, keskin bitişler ve keskin başlangıçlar yaratabilecek ve daha sonradan e, geriye döndürmemiz e, zor olan yani geriye dönülmesi zor olan e, durumları ortaya çıkarabilecek bir etkileşimdir. Bu süreçte düşünmeden davranmak, düşünmeden konuşmak ve hareket etmek bizleri akabinde zorlayabilir arkadaşlar. Bu e, kare açıya dikkat etmekte fayda var. Özellikle yükseleni, e, ayı, güneşi... E, Öncü burçların 20 derecesinde bulunanlar ekstra hassasiyet göstermeli diyorum. 6 Kasım tarihine geldiğimizde ay burç değiştiriyor. Sab gece saatlerinde bu ve balık burcuna geçiyor. Ay balık günlerinde suyla şırnaşır olabiliriz. Kendimizi dinlenmeye alabiliriz. E, duşumuzu alıp keyfimizi yapıp hayal dünyasına kapılabilir. Eğer bir sanatla uğraşıyorsak bununla alakalı birçok. E, verimli zamanları değerlendirebiliriz. Bunun dışında meditasyon yapmak, kendi sesimizi dinlemek anlamında iyidir. Ancak günlük işler ve koşturmacılar açısından baktığımız zaman odaklanmakta, dikkatimizi toplamakta zorluk yaşayabiliriz. 6 Kasım ila 8 Kasım günleri arasında bu hususta dikkatli olmamızda fayda var diyorum. 8 Kasım tarihine geldiğimizde ise ayın koç burcu transitine başladığını görüyoruz. Öyle saatlerinden itibaren ay koç burcunda olacak. Daha aktif olacağız. Daha girişken olacağız. O hafta ortasındaki ay balık enerjilerinden sıyrılacağız. E, artık e, daha girişkin olacağımız daha aktif olmak isteyeceğimiz e, sportif faaliyetlerde olsun. Fiziksel olarak kendimizi göstermek olsun. Bu alanlarda önce olacağımız öyle lider pozisyonda bulunacağımız bir süreç başlayacaktır. Ay koç burcunda sadece ufak tefek kazalara ve barışlardaki baş ağrılarına karşı dikkatli olmamız gerekir ancak bu defa 8 Kasım tarihinde güneşle satürn ve güneşin e, hep arasında o kadar güzel e, açılar e, meydana geliyor ki özellikle su ve toprak gruplarını oldukça destekleyecek açılar meydana geliyor. Hayatımızda kalıcı başlangıçlar yapmak adına e, özellikle haritalarımızda Akrep Burcu'nun temsil etmiş olduğu evlerle alakalı konularda otoriteden, baba figürlerinden, e, hayatımızdaki erkek figürlerinden destek alabileceğimiz ideallerimizi gerçekleştirmek adına her zamankinden daha kararlı, daha çalışkan, daha kendimizden emin olacağımız süreçler başlayabilir. Ve aynı zamanda aynı gün içerisinde hemen hemen birer saat arayla Güneş netin arasında güzel bir etkileşim meydana gelecek. Bu da sezgilerimizi artıracak, yaptığımız şeyde e, manevi olarak da huzurlu ve mutlu hissetmemizi sağlayacak. Ee, belki e, haritalarımızda temsil etmiş olduğu noktalara göre değişen yeni iş fırsatları, yeni aşk fırsatları veya şansları gibi e, gayet pozitif e, olguları da beraberinde getirecektir. 8 Kasım günü gerçekten çok şanslı, çok bereketli keyifli günlerden birisi. 9 Kasım günü ise Satürn ve Neptün arasında güzel bir etkileşim var. E, bu da özellikle yine toprak ve su gruplarını etkiliyor olacak. E, burada da ee, hayalini kurduğunuz bir şeyin somutlaşmış halini görme ihtimalinizi yükseltiyor. Hayalini kurduğunuz bir konu vardır ancak yeterli e, imkan ve şartlar yoktur. Bu şartları, e, bu imkanları oluşturabilecek destekleri hayatınıza çekmeniz e, oldukça mümkün gözükmekte. Çok keyifli bir hafta kapanışı yaşıyoruz. Bu diğer haftalara benzemiyor gibi gözüküyor. 10 Kasım gününe yani haftanın son gününe geldiğimizde ise Merkür arasında güzel bir etkileşim var. Merkürle Plüto arasındaki bu etkileşimde özellikle yine akrep ve oğlak aksından hayatımıza giren yeni anlaşmalar, yeni insanlar, yeni sözleşmeler, yeni iletişim ve network ağlarıyla e, hayatımızın dönüşüme başladığı, hayatımızın değişmeye başladığı bir sürece tekamül ediyor. E, özellikle akrep Burcu 15 ila 22 derece arasında e, gezegen dizilimi olan veya bu evleri yöneten konulara mutlaka ekstra hassasiyet gösterin. Bu alanlarda çok kalıcı, çok şanslı, çok dönüştürücü şanslar, fırsatlar, destekler görmemiz mümkün. Özellikle 8 Kasım'dan 10 Kasım'a kadarki bu 3 günlük döngü içerisinde e, şans kapımızı çalacak arkadaşlar. Eğer haritamızda destekliyorsa e, oldukça şanslı, oldukça keyifli ve arka arkaya bu enerjilerin altında biraz şımarabiliriz gibi gözüküyor hafta sonuna doğru. E, Mars Plüto karesi e, bizi ne kadar olumsuz etkilediyse akabinde gelecek bu olumlu süreçte e, aslında bize o açıyı çoktan unutturacak diyebilirim. Oldukça keyifli, oldukça fırsatlı, oldukça şanslı, bol bol Şansımızı aramak isteyeceğimiz, kendimizi dışarı yatacağımız, insanlarla tanışacağımız, tanışmamız gereken. Asla kendi içimize da, kapanıp da bu haftayı boş geçirmememiz gerekiyor arkadaşlar. Şansımızı her alanda Arayın, çıkın ve arayın. Biraz sonra burçlara ilişkin yorumlarda bahsedeceğim alanlarda mutlaka şansınızı zorlayın. Ee, çok geri çevrilme ihtimaliniz yok gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet bu keyifli haftanın genel etkilerini paylaştıktan sonra şimdi burçlara ilişkin yorumlara geçelim. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar bu hafta özellikle... Kariyer hayatınız, ortaklaşa gelirleriniz, bütçe dengeniz ve ekstra kazançlarınızla alakalı şanslar ve fırsatlar elde edebilirsiniz. Evli olan bir koç burcusanız, eşinizin maddi durumunda iyileşmeler olabileceği gibi aynı zamanda miras nafaka alacaklar yönünden oldukça şanslı olacaksınız. Diğer haftalarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Boğalar ve yükselen Burcu Boğa olanlar Bu hafta özellikle ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, e, ilişkiyi ciddi bir mertebe ve boyuta taşıma noktasında oldukça şanslı olacaksınız. Eğer uzun süredir devam eden bir ilişkiniz varsa ona resmiyet ve ciddiyet kazandırmak için adımlar atabilirsiniz. Bunun yanı sıra ortaklık teklifleri, iş birliktelikleri de beraberinde gelecektir. Hukuksal meseleler konusunda da şanslar ayağınıza gelecektir sevgili boğalar umarım güzel bir hafta geçirirsiniz kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim hoşçakalın ikizler büyük selam burcu ikizler olanlar bu hafta özellikle iş hayatınız sorumluluklarınız ve gündelik rutinleriniz konusunda oldukça şanslı olacağınız sağlığınızı gayet iyi hissedeceğiniz hareketli bir o kadar da fırsatlı bir hafta yaşayacaksınız ee, özellikle bu Diyete başlamak, spora başlamak açısından oldukça doğru bir hafta olacaktır. Sağlığınıza dikkat edeceksiniz. İş arkadaşlarınız ve günlük sorumluluklarınızla uyumunuz da oldukça yüksek olacaktır. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen Burcu yengeç olanlar. Bu hafta özellikle hayatınıza yeni bir aşk girebilir. İlişkisi olmayan bir yengeç burcu ani bir şekilde karşısına çok ciddi, çok farklı bir aşkın çıktığını görebilir. Bunun yanı sıra çocuk sahibi olmak isteyen yengeç burçları için güzel ve müjdeli haberler beraberinde gelebilir. Riskli yatırımlar, riskli işler ve projelere adım atmak noktasında da oldukça şanslı olacaksınız. Bunları değerlendirmekte fayda olacağını düşünüyorum. Oldukça keyifli, eğlenceli, bol Kahkahalı bir hafta sizi bekliyor. Umarım güzel bir hafta geçerirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Bu hafta özellikle yatırımlar ve ev alımı satımı gibi konularda oldukça şanslı olacağınız bir süreç yaşayacaksınız. Eğer taşınma niyeti olan bir aslan burcuysanız aradığınız evi bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra yatırım fırsatları e, açısından e, şanslar ve fırsatlar karşınıza çıkacaktır. Ebeveynlerinizle, ailenizle hoş bir hafta geçireceğiniz bir süreç yaşayacaksınız. Umarım güzel bir şekilde deneyimlersiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız, çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar bu hafta özellikle kardeşler yakın çevre kuzenler ile bol bol iletişim trafiğinde olacağınız sohbetler edeceğiniz kısa mesafeli seyahat fırsatları yakalayacağınız ve anlaşmalar sözleşmeler hususunda şanslı olacağınız bir hafta sizi bekliyor olacak bu süreçte yeni bir eğitime başlayabilir aradığınız fırsatı yakalayabilirsiniz yakın çevrenizde yaşanacak güzel gelişmeler haftayı güzel bir şekilde bitirmenizi sağlayacak özellikle size gelen teklifler ve anlaşma olarak karşı biraz daha e, duyarlı olmaya çalışın derim. Çünkü oldukça fırsatlı bir hafta. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar ee, sevgili teraziler bu hafta özellikle özgüveninizin oldukça yüksek olacağı maddi gelirlerinizin maddi olanaklarınızın artma ihtimalinin yüksek olacağı karşınıza e, ek gelir imkanı çıkaracak ek gelir fırsatı çıkaracak yeni tekliflerin olacağı bir hafta yaşayacaksınız. Oldukça şanslı bir hafta. Yeni bir işe girmek, yeni gelirler elde etmek noktasında gerçekten kalıcı başlangıçlar yapabilirsiniz. Merkür her ne kadar retro olsa da sizin için geçmişte kaçırdığınız fırsatlar ve geçmişte yaşamış olduğunuz sıkıntıların bir telafisi bu hafta gerçekleşecek diyebilirim. Bu haftayı mutlaka değerlendirin. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar bu haftanın en şanslısı sizsiniz sevgili akrepler çünkü burcunuzdaki gezegenlerin oldukça olumlu açıları var özellikle Alacağınız haberler, teklifler, sözleşmeler, anlaşmalar gerek fiziksel görüntünüz, gerekse karakter özellikleriniz, gerekse helallerinizi gerçekleştirme noktasında çok iyi insanlarla karşılaşıp çok doğru tekliflerle karşılaşma ihtimalinizi yüksek görüyorum. Oldukça güzel bir hafta. Bu haftayı mutlaka değerlendirin. Arka arkaya güzel haberlerin alınacağı keyifli bir hafta olacaktır. Umarım çok güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yerler ve yükselen burcuya yolanlar. Bu hafta özellikle biraz dinlenmeyi alacağınız kendinizi ve geçmişle alakalı önemli sorgulamalar yapacağınız ruhsal olarak, mental olarak oldukça keyifli hissedeceğiniz ve kendinizi neyin iyi hissettireceğine karar vereceğiniz bir hafta olacaktır. Oldukça keyifli bir hafta. Geçmişle alakalı haberler alıp bunlarla yüzleşebilirsiniz. Geçmiş kayıplarınızın tekrar önünüze çıktığını gözlemleyebilirsiniz ve bunlar sizi oldukça rahatlatacaktır ve keyifli hissettirecektir. Kendinize zaman ayıracağınız, dinlenmeye çekileceğiniz, biraz daha kendi isteklerinize odaklanacağınız bir hafta olacaktır. Umarım güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Sevgili oğlaklar bu hafta özellikle Kariyer gelirinizde artışlar yaşanabileceği hayallerinizi gerçekleştirme noktasına doğru sosyal çevreler içerisinde bulunabileceğiniz bir hafta. Arkadaşlıklar, toplantılar, kurmuş olduğunuz network ve e, sosyal çevre özellikle iş arkadaşlarınızla olan ilişkiler hayallerinizi gerçekleştirme noktasında sizi ileriye taşıyacaktır. E, kariyerinizde terfi almak ve yükselmek gibi hayalleriniz varsa da bu hafta içerisinde arka arkaya gerçekleştiğini veya gerçekleşme ihtimaline kadar yüksek olduğunu fark edeceğiniz bir hafta olacak. Oldukça keyifli bir hafta hafta umarım güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Sevgili kovalar bu hafta özellikle kariyer hayatınız, geleceğiniz, toplum önündeki statü ve itibarınızla alakalı oldukça büyük şanslar elde edebilirsiniz. Aradığınız iş teklifi, aradığınız terfi, iş, yerine, iş yeriyle ve toplum önündeki statünüzü değiştirecek yeni pozisyonlarla ilgili alacağınız haberler, kalıcı başlangıçlar olacaktır bu hafta hayatınızda. Dolayısıyla bu hafta özellikle sivinizi istediğiniz yerlere tekrar göndermenizi tavsiye edeceğim. Geçmişte kabul edilmediğiniz yerlere bu hafta içerisinde kabul edildiğinizi öğrenebilirsiniz. Veya geleceğinizle ilgili oldukça güzel ve keyifli bir sürece başlayabilirsiniz. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Sevgili balıklar bu hafta özellikle hayata karşı yaşam görüşünüzü oldukça güzelleştirecek daha keyifli bakmanızı sağlayacak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eğer eğitim hayatı devam eden bir balık burcuysanız güzel eğitim olanakları yabancı dil veya yurt dışı olanaklarıyla karşılaşma ihtimaliniz yüksektir. Bunun yanı sıra hayat görüşünüzü etkileyecek, sizden yaşça olgun ve fikirlerini tecrübelerine değer vereceğiniz insanlarla yaşayacağınız muhabbetler hayatınızı daha güzelleştirecek ve daha dolgunlaştıracak gibi gözükmekte. Bu hafta içerisinde oldukça keyifli maneviyatınızın yüksek olduğunu olduğu kendinizi geliştirmek adına adımlar attığınız güzel ve keyifli bir hafta olacaktır. Umarım güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bir şekildeydi. Mars Plüto arasındaki gelelimin açı dışında aslında oldukça şanslı oldukça fırsatlı bir hafta. Sadece Merkür retrosunun da olduğunu göz önünde bulundurmalıyız. Bunun yanı sıra dediğim gibi Akrep Burcu'nun temsil etmiş olduğu ev ve alanlarla ilgili şanslar ve fırsatlar kapımıza seriliyor olacaktır. E, lütfen aşağıda bu hafta içerisinde yaşadığınız e, olumlu olumsuz durumları yorumlarda paylaşın. E, ben de çok merak ediyorum çünkü. E, umarım bu haftayı güzel bir şekilde değerlendirebiliriz. E, kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun ve bildirimleri açın. E, sizler için paylaşmış olduğum içerikleri en azından güncel bir şekilde takip edebilirsiniz. Bu arada danışmanlık almak isteyenler instagramdan opikusastoloji hesabıma DM yoluyla ulaşabilirler veya Evrensel Kadın Bilgeci.me.nokta.com adresine e-posta gönderebilirler. Mutlu, keyifli, huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir hafta diliyorum herkese. Hoşçakalın.